Selam. Bugün ilkokul yıllarına döneceğim bir yolculuğa çıkıyoruz. Sınıfın duvarlarında asıl duran bu mevsimler afişini hatırladın mı? Her ne kadar siyah önlük giymesem de mavi önlüğü yakalamış. ailemse pastel boyunun hep 12'lisini almıştı. Cin Müzesi'ne hoş geldin. Cin nasıl hayatımıza dahil oldu ve bu müze nasıl kuruldu? Gelin. Dinleyelim. Her çocukla tanışıp okuma hazır öğretmek gibi bir işi var onun. Çok sevdiği bir işi var ama ben hani dedim ya hiç büyümüyor diye. Onun bak böyle bizim gibi bir ailesi var. Bak babası Dersin Kargosuz. Bu annesi Renziye Kargosuz. Kitabı okuyunca iki kız kardeşi vardı dedi. Abla abilere soralım. Hatırlıyor musunuz adlarını? Ben hatırlamıyorum. <gülüyor> Suna dese hmm. aklınıza geliyor hmm. İşte Suna bu ee, gerçekte de Adı Nevin ama kitapta Suna diye geçiyor. Bu da Selma, gerçekten Nesrin. Ee, Suna mimar olmuş, bu müzeyi yapmış hatta ve Nesrin de çocuk doktoru olmuş bilinci ama onların anne babaları çok çalışkanlar biliyor musun? O yüzden onlar da çok çalışkan. Hem bir vakıf kurmuşlar kardeşleri için 2016 yılında. Hem de bir sürü iş yapıyorlar. Ankara'yı koruyan, çocuklar daha çok müzikle, şarkı ile büyüsün diye çocuk şarkıları yapan, birazdan konuşacak çok özel eğitim alanlarında çalışan, çok böyle çalışkan insanlar olmuşlar. E... Vakıfın kurulma amacı aslında bizlerin okuduğu sistemin değişmesidir. Kim bu cineli? Işte, o bilmeme durumu bizi aileye getirdi. aileden denediğimiz hikayede bizi çok etkiledi. Hatta herkes cineli için bir şeyler yapmaya başlayınca vakıf bir çantımız olsun, bir, e, beraber çalışacağımız yer olsun diye kuruldu kız kardeşler tarafından. E, 2016'dan beri de dediğim gibi hızlı çalışıyorlar. Bir aile mirası devraldılar bunlar. E, bu aile nereden geldi? Biraz ondan bahsedeceğim size. Elimde görme engelliler için hazırlanmış bir Cine'li kitabı görüyorsunuz. Bu kitapta resim yok ama resme dokunabilirsiniz. Cine'li sadece çocukları okumayı sevdirmedi veya okumayı öğretmedi. Aynı zamanda onlarla mektuplaştı da. İstersen sen de ona bir mektup yazabilirsin. Oyun oynayarak okuma yazma öğrenmek mi? Aklına gelmeyecek birçok oyun müzeğin içinde. Aha bu arada Çinli'nin dükkanından bir şeyler alabilirsin. Veya kafesinde vakit geçirebilirsin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, beni instagramdan ve youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.